senede 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle şu an huzurlarımızdayım. Ve e, kurumlarımızda Avrasya Hastaneler Grubu'nda ki bunlardan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi, Gazi Osman Paşa Hastanesi ve Bakırköy'de Çanlık Hastanesi olmak üzere toplam 3 hastanemizde 350'ye yakın hemşire arkadaşımız görev almaktadır. 120 doktorumuz var grubumuzda. Bugün e, yönetim adına ve e, doktorlarımız adına tüm hemşirelerimizin başta kendi grubumuzdaki hemşirelerimiz olmak üzere Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Tüm ülkemizin Hemşirelerin hemşireler gününü kutluyorum hemşire meslek çok kutsal bir meslek sağlık sektöründe hizmette sağlık hizmetinde olmazsa olmaz bir meslek ve hemşirelik artık eskisi gibi çok da kolay olan bir şey değil her gün biraz daha bilgiye beceriye dayanan bir meslek ve uzmanlaşma işin içinde, eğitimler işin içinde, yoğun bakım hemşireliği işin içinde, ameliyathane hemşireliği işin içinde, anjiyo hemşireliği işin içinde, kemoterapi hemşireliği işin içinde, bunun gibi birçok hemşirelikleri daha sayabiliriz. Ve gerçekten özveriyle yapılan bir meslek, yani e, hastaların tedavisinde, teşhisinde, çok önemli hizmetler e, görmekteler. Birçok aletin kullanımını bir efor aletini veya ameliyathanedeki bir cihaz aleti veya e, de çalışan bir hemşire arkadaşımız oradaki aletlerin kullanımını çok iyi bilmek zorunda ve e, doktorların da olmazsa olmaz bir yardımcıları onlarla beraber ekip halinde hizmet verebildiğimiz veya hizmet verdiğimiz zaman e, daha başarılı, daha kaliteli bir sağlık hizmeti birlikte sunabilmekteyiz ve hastalar bundan sağlık açısından maksimum yarar sağlayabilmektedir. Ben eee Bugün hemşireler günü nedeniyle Tüm hemşirelerimizin, ebelerimizin, eczacılarımızın Ve acilde çalışan ATT dediğimiz acil tık teknisyenlerinin Radyolojide çalışan radyoloji teknisyenlerinin Laboratuvarda çalışan e, arkadaşlarımızın, tümünün bu kutsal gününü, önemli gününü kutluyorum. Ayrıca daha uzun yıllar birlikte çok daha güzel hizmetler vermeyi diliyorum. Sağlıkta ülkemiz önemli bir noktaya geldi. Şu an dünyada sağlık turizmi yapılabilen ve sağlıkta ön plana çıkan ülkeler arasında. Bu buradaki Hastanelerimizin, doktorlarımızın ve hemşirelerimizin her geçen gün bilgi ve tecrübelerinin artmasıyla bu hale gelmiştir. Ve ileride de daha daha bu konuda ülkemizin başarıları olacaktır. Ben şimdiden tüm hemşire arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarına başarılı, sağlıklı ee, ve onların da huzurla çalışma şartlarının olduğu e, yıllar diliyorum. Sağlıkta e, özellikle e, problemlerin e, azalmasını diliyorum ve herkese mutlu, sağlıklı, nice yıllar diliyorum.